Hulusi Bey çocukları işe almaktan pişman olduğunu söylüyor. İşin komik tarafı, bu çocukların anneleri de şirket toplantılarına girmeye başlıyor. Emin olun izlerken, kahkaha atacaksınız. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Tüm cevapları 21 Haziran Perşembe günü 3. bölüm ile alacağız. Peki sevilen dizinin 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar. Kalbimin Sultanı 4. bölüm fragmanı. 21 Haziran Perşembe veya 22 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.